Oysa onlar için ölüm yaşamaktan daha uygundur. Onların vazifesi itaat ve güzel söz söylemekti. Sonra iş kesinleşince Allah'ın emrine sadakat gösterselerdi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Demek ki siz iş başına gelecek olursanız yeryüzünde bozgunculuk çıkaracaksınız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 Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun olsun ki sen onları sözlerinin üslubundan da tanırsın. Allahsa bütün yaptıklarınızı bilir. Andolsun olsun ki biz, içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz.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 Eğer iman eder, kötülükten sakınırsanız, Allah size mükafatınızı verir ve sizden bütün mallarınızı harcamanızı da istemez. Eğer sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik ederdiniz. Bu da sizin bütün kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer siz haktan yüz çevirirseniz Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Sadakallahu Nazim.